Merhaba sevgili Kova burçları ve yükselen burçları Kova olanlar. 2023 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. E, bu yıl oldukça önemli bir yıl. Özellikle sizin için büyük bir dönüşüm sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Benim için de oldukça önemli bir yıl ki kanalda 5. yılımızı bu yıl itibariyle dolduruyor olacağız. Onun için bu süreçte beni destekleyen, benim yanımda olan Benimle beraber olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Sayenizde 5 yıl içerisinde 100.000 abone olduk. Yine bu videoyu izleyen arkadaşlar eğer abone değillerse, abone olurlarsa, yorumlarını paylaşırlarsa, geçtiğimiz yıllarda yaşadıklarını ve bu yıldan beklentilerini yorumlar kısmında paylaşırlarsa çok mutlu olurum. Beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Beğenen, yorum yapan, abone olan herkese teşekkür ediyorum. Ve hemen 2023 gündemine bakalım istiyorum siz sevgili kova burçları için. Evet bu yılı biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten çok önemli bir yıl. Tabii ki yıllık yorumlarda detayları çok fazla giremiyoruz. Merkür Retrosu'ndan bahsetmeyeceğim. Her sene yaşadığımız benzer süreçlerden bahsetmeyeceğim. Aylık yorumlarda, genel gezegensel etkileşimlerde bunları aktarıyor olacağım. 2023'ün genel tablosunu çizeceğim bir video da olacak ilerleyen süreçlerde. O yüzden hem çok fazla sıkmadan hem de önemli gördüğüm tarihleri aktararak bir rapor hazırlamaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Öncelikle 12 Ocak tarihinde meşhur Mars-İkizler transitimiz artık düz seyrine başlayacak biliyorsunuz. 20 Ağustos tarihinde Mars-İkizler burcuna sizin 5. evinizde geçmişti ve burada 6 aylık bir süreçten bahsetmiştik. Ve akabinde Ekim sonu itibariyle Mars retro hareketine başladı ve 12 Ocak tarihine kadar da Mars'ın retro hareketinin devam edeceğini akabinde yine Mart sonuna kadar Mars'ın İkizler Burcu'nda kalacağını aktarmıştık. Yeni yılan Merkür retrosuyla giriş yaparken 12 Ocak tarihinde de Mars Retrosu'nun bitmesiyle beraber özellikle 5. ev konularında aşk, ilişkiler, çocuklar, yaratıcı projeler alanında yaşamış olduğunuz aksaklık, durağanlık tıkanıklıkları çözmek adına çok güzel bir süreç yaşanacaktır burada. Artık Mart'ın sonuna kadar bu alanda yeni girişimlerde bulunmak, çocuk sahibi olmakla alakalı gündemler, belki yeni ilişkiler, yeni projelerle ilgili daha girişimci olabileceğiniz bir süreç aktif olacaktır. Evet devam ettiğimizde 7 Mart tarihinde Satürn burç değiştiriyor arkadaşlar. Satürn geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca sizin burcunuzdaydı. Ve gerçekten sizi ciddi anlamda zorladı, olgunlaştırdı. Artık hayata karşı daha realist bakmaya başladınız. Hayatın ciddiyeti tüm çıplaklığıyla karşınızda durdu bu süreçte belki. Daha olgunlaştınız, daha çok zorluklar yaşadınız belki. Ama artık Satürn'ün balık burcuna Geçişiyle beraber biraz rahatlamaya başlayacaksınız. Ancak ikinci elinizde önümüzdeki 2,5 yıl boyunca Satürn'ün geçişine şahitlik edeceğiz. Bu da tabii ki mali konularda biraz daha disiplin kazanmanız gerektiğini gösteren bir sürecin başladığını işaret etmekte. Yani Satürn girdiği alana disiplin getirir, emek getirir, çaba getirir. Burada özellikle kazançlarınızla alakalı Takım sorunlar varsa nasıl daha iyi para kazanabilirim, kaynaklarımı nasıl elimde tutabilirim, bunları nasıl idare edebilirim, döndürebilirim gibi durumlarınız varsa bunları iyileştirmek adına esasında satürn fayda sağlayacaktır. Ama bu süreçte biraz daha mali tablonuzu gözden geçirmeniz, harcamalarınızı ve ödeme dengenizi kontrol etmeniz adına da etkin olacaktır. Özellikle bu süreçte harcamalarınıza biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir. Mali tablonuzu gözden geçirmeniz gerekebilir. Belki bir mülk sahibi olmak, bir menkul sahibi olmak için bir yatırım yapmanız gerekebilir. Düzenli bir ödeme içerisinde bulunmanız gerekebilir. İşte bu para alışkanlıklarınızı disipline edecek bir anlayış getirecektir. 2,5 yıl boyunca Satürn Kovaburcu'ndayken. Evet, önemli bir geçiş. Gerçekten Satürn geçişiyle beraber de artık enerjilerin yavaş yavaş Balık burcu kanalına kaydığını görüyoruz. Biraz daha mistik konular, spiritüel konular, kolektif çalışmalarla ilgili sorgulamaların doğru ve yanlışın daha net bir şekilde tespit edileceği, buradaki niyetlerin daha da göz önüne çıkacağı bir süreçten bahsediyoruz ee, Aslında yeterince açık konuşmaya çalıştım diye düşünüyorum 12 Mart tarihine geldiğimizde önemli gördüğüm bir etkileşim var Jüpiter şiron kavuşumu 14 derece Koç burcunda sizin 3 evinizde meydana gelecek şiron uzun zamandır 3 evinizde ve Koç burcunda arkadaşlar ee, şiron'un gezegensel etkileşimleri farklı olabiliyor her burçta e, farklı süreçlerde bulunabiliyor Burada özellikle iletişimle alakalı konular, yakın çevre ilişkileri, aynı zamanda kendinizi ifade ettiğiniz alanlarda bazı sıkıntılar yaşanmış olabilirsiniz. Ancak Jüpiter'in buraya gelmesiyle beraber bu alanda kendinizi daha net bir şekilde ifade edebileceğiniz veya ifade edebileceğiniz bir ortama e, haiz olan durumlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Çevrenizi genişletebilirsiniz. Sizi anlayan insanların e, varlığı sizi mutlu edebilir. Güzel anlaşmalar, teklifler, görüşmeler olabilir. Yine araç almayı düşünen, aracını satmayı düşünen, yeni bir eğitime başlamayı düşünen e, kova burçları varsa bu alanda da oldukça şanslı olacaktır. Veya kardeşleriyle alakalı pozitif gelişmeler de dolaylı olarak kova burçlarının yükseltebilir gibi de gözüküyor açıkçası. Devam ettiğimizde 23 Mart tarihinde Plüto'nun kova burcu transiti başlayacak. E, bu yılın aslında en önemli gündemi Plüto'nun burcunuza geçiş yapıyor oluşum. Çünkü Plüto dönüşümün, ölümün, değişimin gezegeni ve ortalama bir burçta 15 yıl kadar kalıyor. Geçtiğimiz 15 yıllık süreçte 2008'den bu tarafa Plüto oğlak burcunda ve sizin haritanızın 12. evindeydi. İçsel anlamda büyük dönüşümler verdiniz sevgili kova burçları. Tazelendiniz, yenilendiniz, öldüm ve yeniden dirildim dediğiniz kayıplar vermiş olabilirsiniz. Zorluklar yaşamış olabilirsiniz ama ruhsal anlamda, spiritüel anlamda çok daha geliştiğiniz bir süreci geride bıraktınız. Gerçekten büyük bir dönüşüm süreci 12. evden Plüton'un geçişi. Sezgileri, sezgilerinizi aktive ederek büyük bir dönüşüme sebebiyet vermiş olabilir Pluto. Ancak artık burcunuza geçiş yapıyor. Önümüzdeki 15 sene boyunca Plüton'un birinci ev geçişine şahitlik edeceksiniz. Bu çok özel bir deneyim. Aslında herkese nasip olmayan bir deneyim. Plüton'un ortalama 15 sene bir burçta kaldığını hesap edecek olursak bir ömre sığmayan bir transitten bahsediyoruz. Plüton'un birinci evinize geçmesiyle beraber bu yıl dahil olmak üzere ancak önümüzdeki yıllarda daha çok etkili olacak şekilde... Büyük bir dönüşüm sürecine giriyorsunuz sevgili kova burçları. Tam anlamıyla yeniden doğuyorsunuz. Dönüşüm, değişim, imaj değişikliği, karakter değişikliği, hayata karşı bakış açısı değişikliği olmak üzere Büyük bir dönüşüm sürecine giriyorsunuz. Bundan sonra artık insanlar sizi tanıyamayacak. Tabii ki bu etkileşimler çok daha ağır ağır bizlere işleyen, nakış gibi işlenen değişimler olduğu için. Hemen 2023'te bunu hissedemeyebiliriz. Bu gayet doğaldır ama böyle bir sürece girdiğinizi de bilin derim. Tabii ki bu Plüto Kova geçişine dair çok daha kapsamlı bir video yayınlıyor olacağım inşallah. Orada uzun uzadıya. Bahsediyor oluruz. Bu transit bilhassa siz sevgili kova burçları için önem arz etmekte. Evet devam ettiğimizde 25 Mart tarihinde artık meşhur Mars 8'ler transiti son buluyor ve Mars yengeç burcu transitine başlayacak. Ee, bu da aslında bu 6 aylık transitin bittiğinin işareti olacaktır ve Mars'ın 6. ayınıza geçmesiyle beraber hayat temponuzun artacağı bir sürece de merhaba diyeceksiniz. 20 Nisan tarihine geldiğimizde Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması yaşanıyor. Burada tabii önemli bir tutulmadan bahsediyoruz çünkü artık yavaş yavaş akrep Boğa aksındaki tutulmalar döngüsünün Koç teraziye doğru yaklaştığını gözlemliyoruz. Biliyorsunuz ay düğümleri ortalama bir buçuk yıl kadar bir aksda ilerliyor olurlar. Geçtiğimiz süreçte Akrep Boğa aksını çok derinden deneyimledik ve bilhassa siz sevgili kova Burçları için bu oldukça zorlayıcı bir deneyimdi biliyorum. Artık yavaş yavaş ay düğümlerinin Koç terazi hattına yerleşiyor olması sizin için bir e, ferahlama müjdesi olacaktır. Burada e, 29 derecede meydana gelen bu güneş tutulması tabii ki bu analitik dereceden kaynaklı olarak oldukça önemli bir başlangıcı işaret ediyor. Oldukça kadersel bir başlangıcı işaret ediyor. Ama aynı zamanda bu başlangıcın gerçekleşmesi için büyük bir bitişin de mevcut olması gerektiğini ifade etmekte. Hal böyleyken 3. evimizde meydana gelen bu güneş tutulmasına baktığımız zaman çok önemli bir karar, çok önemli bir teklif, anlaşma, görüşme, tanışma ile muhatap olacağınızı söyleyebilirim. Belki eski çevrenizden artık uzaklaşmanız gerekecek, yeni bir çevreye giriş yapıyor olacaksınız. Çevresel ilişkilerinizi güncellemeye başlayacağınız önemli gündemlerden bahsediyor olabiliriz sevgili kova burçları. Evet 5 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Akrep Burcu'nun 14 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağımızı söylemek isterim. Burada özellikle tekrar Akrep Boğa hattının aktif olması ile beraber haritanızın tepe noktasında yani 10. evinizde meydana gelen bu ay tutulması ile beraber artık geleceğinizi şekillendirmeye başlıyorsunuz. Önünüzdeki sürece dair eski verileri kenara bırakıp yeni bir yol, yeni bir rota çizme eğilimi içerisinde olacaksınız. Kariyerinize dair, geleceğinize dair önemli kararların alınacağı bir tutulma döngüsü de ee, bu 5 Mayıs tutulması ile beraber aktif olacaktır. Tabi tutulma detaylarına çok fazla giremiyorum ancak e, önümüzdeki süreçlerde daha kapsamlı videolarda geliyor olacak. 16 Mayıs tarihinde... Jüpiter boğa burcu geçişine başlayacak aslında geçtiğimiz süreçte işte Jüpiter'in koç burcu deneyimiyle beraber çevresel ilişkilerinizin iyileşmeye başladığı kendinizi daha rahat bir şekilde ifade edebildiğiniz süreç bir müddet askıya alınıyor ve 2024'ün fragmanı bizlere gösterebiliyor olacak burada Jüpiter'in 4. evine geçmesiyle beraber Hayatınızda büyük bir genişleme ve ferahlık hissetmeye başlayacaksınız. Hatta bu ferahlık o kadar büyük olabilir ki bazı değişimlere de sebebiyet verebilir. Belki daha geniş bir eve taşınabilirsiniz. Belki evlenebilirsiniz. Ailenize yeni bir üye katılabilir. Özellikle yaşlı aile büyükleriyle alakalı önemli gündemler ve süreçlerde bu dönemde etkin olabilir gibi gözüküyor. Burada tabii Jüpiter'in 4. evinize geçmesi ferahlama ihtiyacının da hat safhaya çıkacağını gösteriyor. Yani büyümek, genişlemek, ferahlamak ihtiyacı içerisinde olacağınız bir süreçten bahsedebiliriz. Ve e, bu süreçle beraber özellikle köklerinizle ilişkilerinizi iyileştirmek, ev ortamınızda, konfor alanınızda e, daha çok rahatlamak adına bazı değişimlerde söz konusu olacak gibi gözüküyor. Ama bu konuda da tabii ki çok fazla iddialı olmamakta fayda var. Aksi halde Kendinize fazla güvendiğiniz ve fazla az sıkıntıya soktuğunuz haller biraz başınıza iş açabilir gibi de gözükmekte. Evet, 17 Mayıs tarihine geldiğimizde Boğa Burcu'na henüz geçmiş olan Jüpiter ve Plüto arasında bir kare görünüm meydana gelecek. İşte Plüto birinci evinizde ve Jüpiter dördüncü evinizde sıfır derece boğa ve sıfır derece kova burcunda. Oldukça önemli bir derecelerde. Tabii ki doğum haritanıza göre ev sistemlerinde farklılık söz konusu olabilir. O yüzden her zaman bir önceki ve bir sonraki burcu da bilinmenizi tavsiye ediyorum. Burada büyük bir değişim, büyük bir kriz, büyük bir dönüşüm süreci içerisinde olacaksınız. Hayatınızda yaşanan güzellikler, ferahlamak, bolluk ve genişlik, sizin hayatınızda değiştirmeniz gereken konulara sebebiyet verebilir. Yani evet belki daha iyi bir eve taşınacaksınız ama hayatınızda bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor veya dönüştürmeniz gerekiyor. Belki evleniyorsunuz ama kendinizden taviz vermeniz gereken konularda aktif olacaktır gibi durumların aktif olacağı bir süreçten bahsediyor olacağız açıkçası. Bu kare görünümle birlikte sevgili kova burçları. 1 Haziran tarihine geldiğimizde yine önemli bir etkileşim söz konusu Jüpiter ve Kuzey Aydüğümü 3 derece boğa burcunda kavuşuyor olacak. Tabi bu oldukça önemli bir kavuşum. Burada çok nadir rastladığımız kavuşumlardan bir tanesi oldukça kadersel. Fırsatları ve müjdeleri de beraberinde getiriyor olacak. Bu etki 4. evinizde yaşıyorsunuz. Gerçekten çok iyi bir emlak fırsatı yakalayabilirsiniz sevgili kova burçları. Bu süreçte emlak sektöründen para kazanma imkanı sizin için oldukça aktif. Yine evlilik, aile ile alakalı gündemler, miras konuları ruhsal arınma, şifalanma, ata karmalarından arınma gibi temalarda bu süreçte çok aktif bir şekilde çalışıyor olacaktır. Kadersel bir fırsat yakalayabilirsiniz. Yani hayalimdeki ev, hayalimdeki evlilik, hayalimdeki çalışma diyebileceğiniz gerçekten sizi kökten iyileştirecek ve şifalandıracak bir sürecin aktif olduğunu da rahatlıkla ifade edebiliriz. Evet 17 Haziran tarihine geldiğimizde ise Kuzey ay düğümünün koç burcu geçişi aktif oluyor. Burada artık ay düğümlerinin burç değiştirdiğini, aks değiştirdiğini söyleyebiliriz. Ve önümüzdeki 1,5 yıl boyunca 2024 sonuna kadar Kuzey ay düğümü koç ve güney ay düğümü terazi burcunda sizin haritanızın 3 ve 9 hattında ilerliyor olacak. Ve sizin burcunuza da güzel açılar gerçekleştirecekler. Biraz daha rahatlayacağınız bir süreç söz konusu. Burada tabi Kuzey ay düğümünün 3. enize geçmesiyle beraber... Çok güzel haberler alabileceğiniz, çok kadenceli teklifler ve tanışmalar yaşayabileceğiniz bir süreci de aktive ediyor olacaksınız. Tabii ki ay düğümlerine dair ayrıca kapsamlı videolar çekilecektir. 23 Haziran'a geldiğimizde Plüto ve Kuzey Ay Düğüm arasında bir kara görünüm var. Aslında Plüto bilinceyeğinizde büyük bir dönüşüm sürecini yavaş yavaş başlatmaya başlıyor. 29 derece Oğlak ve 29 derece Koç burcunda meydana gelecek bu kara görünüm. Burada bilhassa bir konunun tamamlanması, bitirilmesi, artık arkada bırakılması gerektiğini gösteren bir etkileşim söz konusu. Özellikle 12. ve 3. ev hattında geçmişte kalan bir konu, hasır altı edilen bir durum, karanlıkta kalan bir haber veya bir bilgi. Bununla ilgili artık çok net bir kadersel kırılma yaşanacak gibi gözükmekte. Evet bu sene e, harican Venüs Retrosu deneyimliyor olacağız. 22 Haziran'dan 3 Eylül'e kadar Venüs Aslan Burcu'nda retro hareketli olacak ve sizin 7. evinizde özellikle evlilik, ikili ilişkiler, ortaklıklar, ortaklıktan gelen mali gelirlerle ilgili olarak da biraz daha dikkat edilmesi gereken bir süreç özellikle Venüs Retroları ilişkiler ve parasal gündemler açısından Bizleri biraz zorlayabiliyor ve her sene yaşanmayan bir retro hareket biliyorsunuz. O yüzden bu notlar arasında venüs retrosuna da yer vermek istedim. 14 Ekim tarihine geldiğimizde ise 21 derece terazi burcunda bir güneş tutulması yaşanacak. Bu güneş tutulması tabii ki güney ay düğümü önünde ve sizin 9. evinizde etkili olacak. 3 ve 9 hattının hareketli olacağını söylemiştik. Burada özellikle iletişim Bilgi alışverişi, bilgi trafiği, seyahatler, eğitimler, yeni insanlar, yeni çevreler oldukça aktif olacaktır. Yeni bir çevreye girebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yeni bir yaşam felsefesine yönelim sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte yurt dışı seyahatleri, yurt içi seyahatleri, yeni eğitimler, lisans veya lisans üstü programlar, Aynı zamanda hukuksal gündemler dini, gündemler manevi, gündemler yargıçlar, hukukçular veya din adamları ile alakalı önemli gündemler söz konusu. Yani yeni bir başlangıç yaşayacaksınız bu alanda. Belki birçoğunuz çevre değiştirecek, şehir değiştirecek, ülke değiştirecek. Belki yargısal bir yola girecekler, belki yeni bir eğitim sürecine başlayacaklar veya yeni bir inanç sistemini e, araştırmaya, benimsemeye başlayacaklar gibi bir e, durum söz konusu. 28 Ekim tarihine geldiğimizde ise 5 derece boğa burcunda bir ay tutulması yaşanacağını görüyoruz. Tabi ay tutulmaları e, büyük çaplı dolunaylar oldukları için ve tekrar bize akrep boğa hattını hatırlatacakları için burada özellikle yuvanız aileniz, yaşadığınız yer, konfor alanınızla alakalı, geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca ne gibi sorunlar yaşadınız, hangilerini çözdünüz, hangi alanlarda kontrolü kaybettiniz. Bunlarla ilgili artık bir tamamlanma, bir kapanış, bir doyum noktasına ulaşıyor olacaksınız. Ve e, bu noktada özellikle belki bir taşınma, e, belki önemli bir e, ailevi gündemi neticeye kavuşturma durumları söz konusu olabilir. E, veya Kökten bir yenilenme, kökten bir iyileşme, kökten bir değişim adına bazı kadersel adımlarda atılabilir. Bunların mecburi olduğu durumlar söz konusu olacaktır. Özellikle derece bazında tabii ki 4 derece boğa burcu civarında yükseleniniz varsa veya bu alanlarda gezegen dizilimleriniz varsa bu etkiyi çok daha yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Evet yılın sonuna geldiğimizde 30 Aralık tarihinde Jüpiter retrosu bitiyor ve Jüpiter 5 derece boğa burcunda düz seyrine başlayacak. Yani artık Jüpiter boğa burcu transitini deneyimlemeye başlıyoruz ve Jüpiter'in boğa burcuna gelmesiyle beraber özellikle daha geniş bir eve taşınma ailede genişleme ferahlama hissi veya ferahlama ihtiyacının hat safhaya ulaşması gibi durumlarda söz konusu olacaktır Önümüzdeki yıl yani 2024 senesi içerisinde bilhassa Tabii ki biz bunu Aslında 2023'ün ikinci yarısında biraz gözlemlemeye başlamış olacağız Evet arkadaşlar bu yıla dair aktarmak istediklerim bunlar tabii ki detaylar aylık yorumlarda, haftalık yorumlarda sizlerle birlikte olacaktır. Umarım mutlu, huzurlu, bereketli, sağlıklı, neşeli bir yıl olur sizler için. Benimle beraber olan, beni dinleyen, beni takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Yine kanalıma abone olursanız videolara yorum yapar, beğenirseniz, beni instagram hesaplarımdan takip ederseniz çok sevinirim. Yine danışmanlık ve iletişim için Instagram instagram.opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.